Ya gençler kavga ediyor. Baş şimdi kavga çıkacak İsterim. Ver lan bir liramı Vermiyorum. Senin amına koyarım. Sen kimin amına koyuyon lan? Baş şimdi. Bu ikisi kapşaca. Yes, senle biz bir kapşakla? Ben demedim mi oğlum? Dur dur. en canlı yer geliyor? Dur. Buraya yapmamayın ha. İlerlemeyin burayı. Böbreklere çalışın böbreklere böbreklere Anca kafa anca yumruk Ulan bu yeni bebeler Bu yeni bebelerde hiç iyi iş yok Anakadaş Ya arkadaş bizim zamanında kavgalar böyle miydi? Böyle Ayak var ya Ayağımızda Alama kafasına çekmeyi atardık Sonra böbreklerine yapardık tekmeyi atardık Adamın böbreği en az ne? iki hafta nakal olurdu ama bunlar anca kafa, anca yumruk. Bak. Memo. Bunun göbeğine tam tekme at, nakat olur. Bak. Oğlum bak yumruk atmayın diyorum. Tokat atmayın. Yumruk tekme atın ya yumruğu gezatalım. tekmeyi kafaya bide böbreğe hmm, özel bölgeye vurdu en son ben 1970'te böyle bir kavga yaşamıştım Uçurum özel bölgesi a bu gitti ulan dalgada özel bölgeye karışmayacaksın kıçalı çekmeyi atacağım ama yani. Önündeki özel bölgeye de şey yapmayacağım yani E işler bitti mi kalmanız Usta daha kapçayacağınız mı Cık, Yok bitmedi abi Ne yapacağız? İyi ben iki dakiladan şey yapayım Seyredeyim sizi Çay var mı ya Çay yok abi Çay sizinle siz nasıl yer bebeğsiniz ya yani? Bebeğsindən cebimizde çay taşırdı satayım. taşırdık ya şu şeyler Ne o ismi Çaylanlığın üzerini şartıyorlar işte Oradan taşırdık ama şimdi Yok Yok şu soğuk çaydır Bu, bu bilmem ne çaydır Hadi gençler ben gideyim ya Sizin kavganız iyi değil Kavganız iyi yaparsanız iyi yaparsanız Beni çağırın numaramı veriyorum 0530 Allah ben gidiyorum gençler. siz neden kapışıyorsunuz ya? Onu da söyleyeyim mi? Mesele yağmıyım. Kargıl meselesi mi lan? Annene mi laf attı? Yok abi. Ya niye haber yediniz oğlum. Dur çekedik. Söyle. Benim bir liramı verme. Bunun için lan. Bunun için ha. Tamam. İkinize 5 lira vereceğim ama ikiniz Böbreğinize iki tane tekme atacaksınız. Bir sen atacak biri, biri. Tamam. İki sen at. <gülüyor> Aferin, bak. Güzel yapıştırdın. Adama un e başlıyorsunuz. Ya sen yapıştır. Neyim? Koyayım. ah sen, koyayım. Hala ağrıyor ya. Tamam. Aa, şimdi ikinize. Al sana bir, iki, üç, dört. Al, ah. al. Ah. Oldu mu? Oldu. Ne kadar aldı lan bu senden? lira. Lan 1 lira için kavga ya. <gülüyor> size. Çekirdek. Dur bir şey. Boş koymuşlar şerefsiz olur şerefsiz. Amla kudumunun piçleri. <gülüyor> Hadi günüm. gidiyorum. Kendinize bakın ha. Bir dahaki vesaire görüşmek üzere. Hı, telefonumu aldım değil mi? Telefonumu... Ne diye kaydedeyim abi söyleyeyim. Beni şöyle bir şey diye kaydet. Eee Nasıl diye bir şey kaydetsen. Besat D diye kaydet. Nokta koy bir de sokma. Bu ismin devamı. O da sürpriz olsun oğlum. Allah'ım mı kaçar. Tamam. Kalbim kaçtım. Benden istediğim bir şey var mı amca? Var evlat. Ne istiyorsun? Fakirle git konuş Kendine gelsin Ya bizim tarafımıza gelsin Ya da bedeline katlanır Amca beni hiç uğraştırma şundan ya Bu biçle beni hiç uğraştırma Bırak oradan kalıyor Nerede kalıyorsa kalsın Ama ucunda ölümde var Tamam amca Gidip konuşacağım o da senin hatırın için ama eğer lafımı dinlemezse de Yapacak bir şey yok Tamam mı? Orasına gelince bakarız Sen git konuş bakalım şu fakirle tamamca Fakir seninle bir şey konuşmamız lazım ne, ne diyeceksin lan Şimdi Sen Bu tarafını değiştir Başka tarafa geç Bizim tarafa gel yani Sizin tarafta ne yapacağım lan ben Hı? Para vermiyorsunuz, bir şey vermiyorsunuz. Benim hiç kazancım yok bu işten. Ben ne yapacağım? Hı? Kendi oturduğum evde bile para veriyoruz arkadaş. Ulan her şey para mı lan? Bazen çok istiyorsun böyle para. Sana 3 milyon verelim, tamam mı? Nereye gidiyorsan git, siktir git. Tamam mı buralardan siktir git İspanya'ya mı gidersin Azerbaycan'a mı gidersin nereye gidersen git Hayır, yürü git Ben sizin paranıza kalmadım Alın paranızı bir tarafınıza sokun Sizin verdiğiniz o paranın Ben iki katını alıyorum Savaş istiyorum yani Aynen Savaşa savaş Yürü o zaman Savaş istiyorsan savaşırız. Gittin konuştun mu fakille? Evet konuştum amca. Ne diyor tarafta miymiş Cık. Değiştirmeyecekmiş. İlla savaş istiyor yani İlla savaşırız amca. İlla. Ya savaş istiyorsan savaşırız. Aslan parçası. Tamam amca. Artak ne yaparsanız yapın Ama Fakiri öldürmeyin Hepsini öldürün Ama fakiri öldürmeyin Niye O bence bir dümen çeviriyor Bu bir dümen çeviriyor Bu bizden bir şey sattı Konuşmasından belli Doğru diyorsun O zaman hepsini öldürünce Bunu biz kaçırırız Sen bunu bir güzel döversin Ağzından lafa alırsın Aynen Bir şeker almaya çalıştığız işte Tamam Demek savaş istiyor he Demek istiyor Belki de para göz olmuştur anca Baksana Bir para için Başka tarafa geçti Üç milyon para teklifi ettim kabul etmedi. gözü daha yükseklerde. Demek gözü daha yükseklerde ha. Vay vay vay şerefsiz. Neyse. Gün gelecek. O gün yakında gelecek. Ben o zaman ne yapacağımı biliyorum.